Evet, mutlak değer işareti içinde olan bu niceliklerin hepsini küçükten büyüğe sıralamamız isteniyor. Bu arada hatırlamayanlar için mutlak değer demek, mutlak değer demek sıfıra olan uzaklık anlamına gelir. Başka bir deyişle mutlak değer işareti içindeki negatif bir sayı pozitif olur. Eğer zaten pozitifse de pozitif kalır. Evet, sorumuza geri dönelim bu ufak hatırlatmadan sonra. İlk sayımız 5'in mutlak değeri. Evet, 5, 0'dan ne kadar uzaklıktadır? Evet, 0'a 5 birim uzaklıktadır. Yani 5'e eşittir. Sayı doğrusu üzerinde şimdi ne dediğimi anlayacaksınız. Evet, 0 burada, 5 de burada. Buradaki uzaklık 5. Beş. Yani 5'in mutlak değeri 5'e eşitmiş. Diğer nicelik de bizden... 9 eksi 7'nin mutlak değerini bulmamızı istiyor. Aslında bu 2'nin mutlak değeriyle aynı şey değil mi? 9 eksi 7 eşittir 2. Ve yine 2 0'a 2 birim uzaklıktadır. Yani cevap 2'dir. Eğer mutlak değer işaretleri içinde pozitif bir değer varsa dışarı kendisi olarak çıkar. Yani 2'nin mutlak değeri 2'dir. Sırada 5 eksi 15'in mutlak değeri var. Evet, 5 eksi 15 mutlak değeri. Burası ne olacak? 5 eksi 15 eşittir eksi 10. Yani bu değer eksi 10'un mutlak değerine eşit. Bunları çözerken iki farklı şekilde düşünebilirsiniz. Eğer mutlak değer işaretlerinin içindeki sayı negatif ise çıkarken pozitife döner. Yani 10 olur. Veya eğer elinizde eksi 10 varsa şurada bir yere denk gelir eksi 10. Evet sayı doğrusunu uzatmamız gerekiyor. 0'ın 11'i solunda değil mi? Mutlak değer bize bunu anlatır. Sırada 0'ın mutlak değeri var. Evet, 0, 0'dan 0 birim uzaklıktadır. Evet, demek ki 0'ın mutlak değeri 0'mış. Sadece 0. Evet, tam burada orijinin uzaklığı 0. Evet, son olarak, eksi 3'ün mutlak değeri var. Evet, 0'a 3 birim uzaklıkta. Veya negatif işaretini attığımızı düşünebilirsiniz. Yani, 3'e eşit. Evet, artık elimizde sadece tam sayılar var. Şimdi küçükten büyüğe doğru dizebiliriz. Peki, bu değerler içinde en küçüğü hangisi? En küçük olan bu. 0, Sıfır, 0'ı mutlak değeri. Evet, şuraya yazalım. Peki, ondan sonra en küçük olan hangisi? Burada 2 var değil mi? 0'dan sonra en küçük değer olarak burada. Evet, aslında 9 eksi 7'nin mutlak değeriydi. Yani 9 eksi 7'nin mutlak değeri. Evet. Peki, ondan sonraki en küçük hangisi? Evet, 3 burada. Ve aslında başta, baştaki hali eksi 3'ün mutlak değeriydi. Ve şuradaki 5, evet bu da mutlak değer 5 idi. Ve son olarak 10 var ki o da o da 5 eksi 15'in mutlak değeriydi değil mi? Demek ki çözüme ulaştık.